Merhaba WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 12 Pro'ya sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere heyecan verici bir haberimiz var. Öncelikle evet şu anda bir sağlamlık testini izliyorsunuz. Fakat Kafa Topu 2'ye de tam 3 kişiye iPhone 12 Pro hediye edecek. Hepinizin bildiği gibi mobil oyunumuz Kafa Topu 2'de 9-15 Kasım tarihleri arasında çok güzel bir etkinlik var. 3 farklı segmente ayrılmış olan bu etkinlikte herkes kendi seviyesine göre rakiplerle eşleşip bir kapışma sürecine girecek. Bundaki amacımız zaten bana çıkmaz diyen arkadaşlarımızı da kendi seviyelerine göre kapışmalarını sağlamak ve finalde hediye edilecek olan iPhone 12 Pro'lardan kazanma şansını arttırmak. Yani etkinliğin sonunda 3 adet kazanan olacak ve tam 3 adet iPhone 12 Pro hediye edeceğiz. Hem de bu kapışmalar herkesin seviyesine göre olacak. Ek olarak bir diğer güzel haberimiz de oyunu daha önceden oynayıp tekrar başlayan oyuncularımıza 100 adet elmas hediye edeceğiz. Şimdi sizler de 9-15 kısım tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe katılmak için aşağı aşağıdaki bağlantılardan veya uygulama marketlerinden kapı topu 2'yi indirip kendi seviyenize göre mücadelelere başlamak. Unutmayın 3 farklı segmentte 3 kazanan olacak ve toplamda 3 adet iPhone 12 Pro hediye edilecek. Bir de şu anda arkadaşlar ekranda bizim kullanıcı isimlerimizi görüyorsunuz. Eğer kendinize güveniyorsanız ekleyip bizlerle de maç yapabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. IPhone... Öncelikle maske ve sosyal mesafe. Buna herkes dikkat etsin. Takipçilerimiz Zaten dikkat ettiğini biliyorum. Esinize, dostunuza da söyleyin arkadaşlar. Maske önemli. iPhone 12 Pro ne kadar sağlam çok merak ediyorum. O heyecanlı gün geldi çattı. Meraktan çıldırıyordum ki çekimden önce çağdaş elinde bunu da bir de bıçakla oynuyordu. Telefonu ufaktan bir kere yere düşürdü. Ufak tefek çizikler var. Bir onları göstereyim size. Şu bölüm arkadaşlar yere düştü tırtıklı zeminde ve GG gördüğünüz gibi. O yüzden Aslında... bunu saymıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi testlerimize hızlıca başlayalım. En merak ettiğiniz yerlerden birisi olan çizilmeyle başlamak istiyorum. Bakalım bu telefon... ...yüzülüyor mu? Şimdi anahtarla birlikte bu telefonu cebinize koyabilir. Hocam bir saniye, o girecek. bir saniye. Anahtarla birlikte cebe koyabiliriz bu telefonu ve sağına, soluna anahtar gelebilir. Hocam bayağı bastırarak... Oğlum bu nasıl bir... Sen kale demeyin şu an bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya kamerada belli olmayacak kadar küçük kılcal çizikler oldu. Tahminimce belli oluyor mu? Neyse bir ekrana deneyelim. Allah elimi çizdim telefonu çizemedim ya. Yani. ya ekranda da bir şey yok. Bakıyorum. Yok harbiden. Evet. Görünürde yok. yok. Buraya gidecek şey işte yapacağım. oraya adını yaz. Direkt adını yaz abi. Sana öyle. Logomuzu söyleyeyim. çizeyim mi hocam? Direkt çiz çünkü Zart diye çizecek bak. He. Resim okumuş adamın çemberi de farklı oluyor ya. Gidiyor mu logo? Bir sil bakayım. Çok ufak bir iz var arkadaşlar ama çok sağlam bastırmadım. Eğer bayağı bastırırsam o kalıcı bir iz bırakacaktır ve biliyorsunuz ki iz bırak lar unutulmaz hocam. Çok bastırma oğlum? Bir oğlum bak lüt. O, yalnız bayağı direkt siliniyor. Bu bayağı enteresan arkadaşlar. Sil şimdi. Hiçbir şey yok. Kalmıyor. Oha. Şaşırtıcı. Hocam ben bunun ilacını biliyorum. Dönere daha dayanan telefon olmadı hocam. Olmuş muydu lan? Hah, Metallic Space Gray in the Morning of the Shadow rengi çıktı. Yine tahminimden iyi be çağlar. Evet en azından kazınmadı. Yaprak döner diyorsun. Yanlar sorunlu net. Ya ama abi çok sivri bıçaklar. Ama anahtarda da gitti o. Tamam dikkat edeyim. Aha aa, ses çok kötü. Ben de aa, dedim ne? beni. Allah, Allah Allah. Metalin metale sürtme sesi beni bitiriyor ya. Bak. bak. Çok kötü lan, vış, içim bir vış oldu. Telefon şey gibi, elim gibi, evet, kendi kendini tahmin ediyor. Kolu bir daha çıkıyor böyle. MagSafe şeyini mi görüyorum ben, bana mı öyle geliyor, rüya Aa, mı görüyorum? Şuradaki çemberi görüyorsunuz mu? Evet, bak şöyle devam ediyor. Bir damla su sanki çözecek gibi çünkü şey yok, kötürlenme... Islak mendille olur. Bu ıslak değil, sırılsık lan mendil. <gülüyor> Espri gibi bir şey oldu ama kimse gülmedi. Ya şu an kamerada belli oluyor mu tam bilmiyoruz ama bıçak aşamasından sonra... Şu şuradaki çizikler şu oradaki çizikler geçmedi. Ancak ...şöyle bir şey söylememiz lazım arkadaşlar. Bıçağı saymazsak yani o ekstrem hamleyi saymazsak... ...genel olarak arkası ve önü çizilmeye dayanıklı gözükür. Haydi o zaman sıradaki teste. Abi bence yakmanın sonucu şöyle olacak. Yine o kare delik oluşacak ve gidecek. Hadi Google'ı bir yakalım mı hocam? Yak Teryağı artık yani. Yani bu kadar da tutmayın arkadaşlar. <gülüyor> Hocam şu karalığı bir sildim. Vay da telefon sıcak ha. Allah Allah. Neden acaba? <gülüyor> bu sefer kare delik iyi oluşmadı. Oluşmadı. Şu abi. bölgede herhangi bir problem görünmüyor. Güzel, böyle kısa süreli yandı, bitti kilo oldu vesaire muhabbetlerinden de bizim bu yaptığımız test özelinde en azından geçti. Herhangi bir sorun yok, o zaman... Tuş, bu... şu merak ediyorum. Yandaki fiziksel tuşları deneyelim, getir. İlla elimde patlasın istiyorum değil mi? Çalışıyor, okey. Geçti yanma testinden. Haydi o zaman şimdi sıradaki teste. Hazır mıyız? Ben hazırım. Peki iPhone hazır mı? Bu bükülmez. Keslemiyor şu an. Hiç. Acı sade öldürmez diyor yani. Normalde biraz esneme de olurdu. Kasadan dan ötürü muhtemelen. Şu <gülüyor> diye alev oluyor. Emre <gülüyor> Çerçeve çeve. <gülüyor> yani yani. bir esneme olmuyor. Elal den iPhone. Güzel. <gülüyor> şu ana kadar fena değil. Şimdi gelin track testi yapalım. Ne olsun? Nasıl test olsun? <gülüyor> Yaklaşık bir 10 dakika oldu. Bakalım hocam. E bir çalışsın da bir daha da. Dünyanın zor şifresi. Teklemeler olabiliyor arkadaşlar. Ekran. Ya, su damlacıkları su baskı var, olarak evet. algılıyor onları, o yüzden oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Normalde ben hayat öpücüğü cebinde telefetiyor <gülüyor> ama videodan önce hazırladım. Bir bozma ya. Normalde hayat öpücüğü veriyoruz biz telefonlara. Halim Covid arkadaşlar. Arkadaki çizikler ne alemde? Onlar duruyor, duruyor. Abi, bayağı duruyor bıçaklar. Hemen mikrofona da bakalım hoparlöre. Şu an çok kısık. Evet, muhtemelen hoparlör kısmında su var. Ha vurdukça açılıyorlar. Hoparlör şu an çok az ve cızırtılı bir ses veriyor. Fakat birkaç dakika içinde düzelebilir. Bazen üstekinden geliyor hatta. Alttan da çok az geliyor. Neyse düşürmelerden sonra sağ çıkarsa da tekrar denir. bir bakacağız buna. Şimdi arkadaşlar sudan Sağlam çıktı normalde daha fazla suya daha uzun süre dayanıyor bunu zaten biliyoruz ancak finalde değişik bir şey yapacağız o yüzden şimdi zorlamak istemedik kendisi. Ama sıradaki testimiz tabii ki de düşürme testi en merak ettiğim yerlerden birisi çünkü bunun üzerine çok çalıştıklarını 4 kat daha güçlendirdiklerini söylüyorlar. O zaman lafı uzatmadan bizim taşımızı arkadaşlar bırakacağım cep aslında <gülüyor> Cepten çıkarttım ya hiçbir şey. Yok. Şimdi kulak hizasından taşımıza düşürüyoruz. Valla ayağım kırıldı. Telefona bir şey olmadı hocam. Gurur çadı yok. 4 kat daha dayanıklıydı ya arkadaşlar. Ceramic Shield vardı diye. Bir de ön camı direkt düşüredim. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Kulak hizasına atıyorum direkt hiçbir bir bulaştırmıyorum. Yaklaşık 1 metre 82 cm'den falan bırakıyorum. Şu an öyle hayal edin. O duydum. Hafiften tırtıklı bir zemin. Da da da da. Hocam çok küçük bir kılcal çizilmiş, evet, çizik var. Hocam ben hoparlördeyim ya, şu an telefon <gülüyor> kırılmıyor. Güzeliyor, Güzeliyor ya, bu kendine geliyor. Bu gelir kendine. Normalde tırtıklı zemini atmayacaktık. Videonun sonunda zaten anlayacaksınız ama dayanamadık arkadaşlar. Sonuçta böyle bir yere de düşebilir, tırtıklı bir yere de düşebilir. O yüzden bir kere kulak izi aslında bırakacağım buraya. Fena burası, burada kurtulursa helal olsun. dedi. Ha. Ya şuralarda hafif soyulmalar var. Bu az önce yo bu şimdi olmuş ya. Şurada da var. Bayağı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an. Düşmelerden sağlam çıktı arkadaşlar. Bu konuda hep birlikte gördük, değerlendirdik. Biz bu Şöyle telefonu bırakıveriz düştü ya. Biz bu telefonu kırmayı da biliriz. Bakalım 4 kat seramik şiir şey mi? Büyük biz mi büyüğü? Çok kötü şeyler olacak. Evet, bunu saymayız. Bir daha bırakıyorum. Ben dedim hiçbir bok olmaz diye. Bir şey diyeceğim, normalde bu tırtıklı zeminden bu zamana kadar hani sağlam kurtulan... Az telefon, sağlam bir onları desin. izleyelim diye. <gülüyor> o videoları gibi. Aynen hiçbir şey yok, sapasağlam. Hadi finale geçelim. Evet, düşürme testini yaptık, her türlü testimizi yaptık. Telefon sorunsuz çıktı, sıra geldi finale arkadaşlar. Ve bu arada... Hoparlör güzeldi. Şimdi finalde bu telefonu parçalamayacağız arkadaşlar. Merak ettiğimiz bir nokta var, ona bakacağız. Bu telefon 1 ay boyunca iPhone 12 Pro'yu dondurup buzağı atıp bekletirsek, 1 ayın sonunda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eminim bunu sizler de bizim kadar merak ediyorsunuz. Ben Onun tahminimi için... söylemek istiyorum. Çalışıyor 1.30, çalışmıyor 3.0. Ben çalışacak diyorum. Tamam, ben de çalışan tahmin ediyorum arkadaşlar. Emin değilim ama bunun için çok değişik bir düzene hazırladık buzlukta beklemesi için. Bilimsel yani... araştırmalar evet. yaptık. Mühendislere danıştık, bilim insanlarına danıştık ve şöyle e, bir şeyler döndük. Bu mühendislerimize de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu özel nanoteknolojiyle <gülüyor> hazırlanmış olan kapta Kek kabı. iPhone'u içine bırakacağız. Biraz da yüksekte durması için şunu hazırlamıştı herhalde. Yoksa başka e, bir olayı e, var mıdır üç hocam? 3 boyutlu, boyutlu da. Yazıcıda... Bence şu taş kablosuz şarj hocam. Bir tane de buna adaptörle bir şey bağlayalım mı? iPhone kendine iyi bak, bir ay sonra görüşürüz. Üşüme tamam mı? Çeviri evet. Buzluğu açalım, buzluğu açalım. Arkadaşlar bu dolabı özlemişsinizdir. Birçok videoya konu oldu. Emektar, efsane dolap. Böyle biraz da şunlarla besleyeyim mi best ya? Besleyelim Meybuz mu? Tamam mı lütfen? iPhone don da sonra çalış, iyi mi? Hadi, Hadi görüşürüz. 30 gün sonra görüşürüz. Görüşürüz. iPhone'umuzu tam 30 gün sonra çıkaracağız arkadaşlar. Oranları sizlere açıkladım. Sizler de tahminleri yazın. Tahminleri tabii. yazın lütfen. 30 günün sonunda ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Allah kapatalım mı galiba? Hayır, bir dakika. Şu Söylememiz lazım arkadaşlar. Şöyleyeyim. Kapı topu 2'nin 3 kişiye iPhone 12 Pro hediye edeceği etkinliği unutmayın. Hemen açıklama kısmına bağlantıları bıraktık. Zaten tüm detayları video başında Aynen. söylemişti çağdaşı arkadaşlar. O zaman herkese de... bol şans arkadaşlar, 30 gün sonra görüşürüz. Aynen, bu videoyu kapatmak dışarı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka hep teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilir.